bugün 31 Ocak 2022 Pazartesi ay günündeyiz Oğlak Burcu'ndaki ay sabah erken saatlerde Merkür ve Plütonla birleşip 7.43 de boşluğa girecek güne hırslı ve tutkulu enerjilerle başlayabiliriz kariyerimiz günlük iş ve sorumlulukları planlamamız ve ayrıntıları odaklanmamız mümkün ancak zihnimiz gereksiz ayrıntılara çok fazla takılıp saplantılı düşüncelerde oluşturabilir karamsar ve melankolik hissedebiliriz negatif ve düşünce negatif düşünce ve duygulardan uzak durmakta fayda var ay sabah saatlerinde boşlukta olacağından planlarımızı uygulamamız ve sonuç almamız zorlaşabilir ay 12:42'de de kova burcuna geçecek öğle saatlerinden itibaren sosyalleşmek arkadaşlarımızla birlikte olmak için fırsatlar yaratabilir yeni tanışmaları da daha açık olabiliriz bugün kova burcundaki güneş ve boğa burcundaki Uranüs arasındaki dik açı etkinleşiyor bireysel ve özgür enerjiler Farklı ve orijinal kavramlara ilgimizi artırabilir. Bilim, teknoloji, astronomi ile ilgili bilgiler alabiliriz. Beklenmedik ani gelişmeler de günlük planlarımızı değiştirebilir. Yaşamımızın akışının hızlanmasını isteyeceğimiz ve özgür hareket etmeye eğilim gösterebileceğimiz bir gündeyiz. Elektrik arızaları, kazalar, hava şartları ve doğa olaylarında dengesizliklerinde artabileceği bir gündeyiz. Kişisel ve toplumsal alanlarda dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var.